Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün tarihler 30 Kasım'ı gösterirken gerçekten çok önemli bir kazanın yıl dönümündeyiz. 15 yıl önce tarihler 2007 yılının 30 Kasım'ını gösterirken daha günün ilk saatlerinde bir yolcu uçağı İstanbul'dan kalkmış ve Isparta'ya iniş sırasında radardan kaybolmuştu. Gün ışığınca enkaz görüntüleri ortaya çıktı ve ne yazık ki düşen Atlas Jet'in yolcularını taşıyan Normalde de World Focus Hava Yollarına ait MD-83 daha çarparak kaza meydana gelmişti ve kazada 57 insanımız hayatını kaybetmişti. 50 yolcu ve 7 mürettebat bu uçak içerisinde yer almaktaydı. Kazanın arkasından YouTube'da bile girdiğiniz zaman onlarca video karşınıza çıkıyor. Çeşitli iddialar ortaya atılıyor, spekülasyonlar ortaya atılıyor ama bugün biz Kaza raporundan yola çıkarak ben biraz kazanın nasıl oldu bunu anlatmaya çalışacağım. Sonuçta bizim videomuzda herhangi bir komplo teorisi yok, spekülasyon yok. Sadece havacılık açısından kaza raporunda neler oldu bugünkü bu 15. yıl dönümünde kazanın onlara beraber bakmaya çalışacağız. 29 Kasım 2007 tarihinde ben gece geç saatlere kadar gazetede çalışmıştım, yazılarımı hazırlamıştım ve böyle gece saat 23 gibi gazeteden çıkıp eve doğru geçmiştim. Eve geçtim, yatağa uzandım, uyumak üzere şöyle bir dalmamdan çok kısa bir süre sonra cep telefonum çalmaya başladı. Ve Isparta'da bir yolcu uçağının kaybolduğu, radar ekranından kaybolduğu bilgisi geldi. Bundan sonra beni 48 saatlik, süre gerçekten çok yoğun, uykusuz geçecek bir süre başlayacaktı. E, bu uçak kazasıyla ilgili detayları ortaya çıkarmak, haberler hazırlamak ve arkasından detayları bulmak ve ilerleyen günlerde de ortaya çıkan bilgilerle gerçekten çok ilginç bir kazayla karşı karşıyaydık. Türkiye 2003-2004'lü yıllardan itibaren iç Hat Pazarı'nın özel hava havayollarının açılmasıyla birlikte Havacılıkta çok hızlı bir büyüme trendi yakalamıştı. Geçmişte sadece Türk Hava Yolları'nın tek el olduğu iç hatlara yeni yeni oyuncular giriyordu. İşte şu an artık faaliyetleri batmış olan, iflas etmiş olan Fly Air seferlere başlamıştı. Aynı şekilde Onur Air uçuşlar yapıyordu iç hatlarda. Atlas Jet bu üç şirket de artık iflas etmiş durumda. Daha sonra Türk Hava Yolları'nın ortak olduğu Sun Express bu pazara girmişti. Ve ilerleyen bir yıl sonra da Pegasus Hava Yolları Sabiha Gökçen'den uçuşlara başlayacaktı. Gerçekten otobüse alternatif, yolcular için çok çok farklı noktalara çok çok farklı seçenek sunan bir yapı oluşmuştu. Ve insanlar bu durumdan gayet memnundu. Bu sırada e, hızlı büyüme ile birlikte şirketlerin uçak ihtiyaçları ortaya çıkmaya başlamıştı. O dönemin Yıldız şirketlerinden 2007 yılında da Atlas Jet Yolu'ydu. Atlas gerçekten çok böyle iddialı reklamlar iç hatlara veriyordu. İşte bizim koltuk aralığımız 69 santim, kimin ki önce kalkıyor gibi çok böyle cinsel içerikli reklamlarla da epey ilgi çekmeye başlamıştı ama o hızlı büyümeye karşın uçak temininde zorluk çıkıyordu. Biraz da böyle bir yönlendirmeyle... Çeşitli iddialar da ortaya atıldı bunların. İşte siyasi iradenin yönlendirmesi, başka yönlendirmeler falan gibi çok böyle iddialar var bu konularla ilgili. O dönemde ekonomik sıkıntılar yaşayan World Focus hava yollarından MD-83 tipi yolcu uçağı kiraladı Atlas Jet ve uçağın kuyruğunu Atlas'ın logosu boyandı. Üzerine Atlas Jet logoları boyandı ve bu uçak iç hat uçuşlarında Atlas'ın yolcularını taşımaya başladı. Atlas'ın da açtığı bir başka iç at noktası Isparta'ydı. O yıllara kadar Türk hava yolları ara ara seferler yapmış. Süleyman Demirel havalimanı açıldıktan sonra. Fakat Isparta çok fazla yolcu yoğunluğuna sahip bir meydan değildi. Ve burada iç atta uçması için yer gösterilen noktalardan biri de Atlas için Isparta havalimanıydı. Gece yolcularını aldı. 50 yolcusu vardı. Uçakta da 7 mürettebat bulunuyordu. Bu uçak arkasından İsparta semalarına geldi, alçalmaya başladı ama alçalma sırasında uçakla temas kesildi. Normalde farklı farklı prosedürler uygulanır. O meydanlar, iniş kategorileri, zorlu olan meydanlara işte simülatör eğitimleri yapılır. Pilotlar daha tercih gündüz saatlerinde yollanılır veya oraya uçmuş bir pilot kokpitte yer alır gibi uygulamalar vardır sivil havacılıkta. Dönem dönem değişir bunlar. Simülatör eğitimleri farklıdır. Bu iki pilot da hayatlarına Isparta'ya uçmamışlardı. Pilotların geçmişlerine baktığımız zaman da e, kaptan pilot diğer hava yollarında uzun yıllar ikinci pilot olarak uçmuş ama kaptan pilot yapılmamıştı. İkinci pilot ise e, emekli bir tüm generaldi. O da uzun yıllar uçuşlarına ara vermişti ve eğitiminden sonra işte yaklaşık bir 100 saatlik bir intibak eğitimleri gerçekleştirilmekteydi. Bu intibak eğitimi de henüz dolmamıştı ve bu süreç içerisinde de öğretmen bir pilotla uçması gerekirdi. İki pilot uçağı İstanbul'a teslim almış ama uçakta çok büyük arızalar söz konusuydu. Flap sistemiyle ilgili bir arıza vardı. Uçak flapsız inmek zorundaydı. EGPWS olarak adlandırılan kara yakınlığı ikaz sistemi uçakta gayrı faalde hatta uçakta o sistem sökülmüş. Kiralık başka bir noktada bulunan MD83'e bu sistem takılmıştı. Bunlar hep bu, bunları bize hep mahkeme süreçlerinde öğreniyoruz. Sonunda pilotlar geldiler. Yaklaşma prosedürünü hatalı uyguladılar. Bir pilotaj hatası söz konusuydu. Ve uçak normalde olmaması gereken bir yere, Keçi Borlu'daki Doğa Tepe yakınlarında Yaklaşık 1800 metre irtifada e, vurdu. Son anda uçaktaki pilotlar o önlerindeki tepeyi e, görebildiler. Bunda nedeni iniş takımları açıldığı zaman farlar bir şekilde aydınlatır yeri. Burayı gördüler. Gaz vermelerine karşın tabii çok geçti. Hemen o gaz verdiğiniz zaman o motorlar tam güce ulaşamıyorlar. Ne yazık ki uçak... Ee, ön kokpit parçalandı, orta gövdeden biraz parça kalabildi, kuyruğu başka bir yere savruldu ve muhtemel olay yerinde o 57 insanımız hayatını kaybetti. Yapılan incelemede ilk defa Türkiye'de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de bu kazayla ilgili taraflardan bir tanesi haline geldi ve işte adli süreçler çok uzun sürdü bu süreçler. İşte mahkeme tamamlandı, tamamlanmadı. Yargıtay ay 2016'ya kadar devam etti. Nereden baksanız 9 yıl verilen cezaları bozdu. Tekrar yargılama, tekrar süreç derken 10 yıllık zaman aşımı mahkemede doldu. Ve mahkemede ceza verilen kişiler de bu şekilde kurtuldular. Ama mahkeme sürecinde şirketin denetimlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından eksik yapıldığı, işte birçok aksaklığın raporlara yansımadığı gibi, Gerçekten çok böyle ciddi ciddi hatalar söz konusu oldu. Ve sonuçta da giden 57 insanımız ki aralarında 5 kişilik bir fizikçilerden oluşan Boğaziçi Üniversitesi'nden çok değerli bilim insanlarımız da vardı. Ne yazık ki bu kazada diğer mürettebat ve yolcularla birlikte hayatlarını kaybetmiş oldular. Türk Havacılığı açısından da bu çok çok önemli bir kaza haline geldi. İnşallah... Bir daha tekrarı olmaz çünkü kazalar çok ağır bir yandan hani giden canlar üzülüyor insan öbür tarafta ise giden canlarla birlikte e, Türkiye'deki sivil havacılık sektörü açısından da uluslararası anlamda kötü bir imaj haline geliyor. Kazadan yıllar sonra işte şehir efsaneleri haline gelen bazı bilgi kirlilikleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de kazada hayatını kaybeden o beş değerli fizikçinin öldürüldüğü. Şimdi bizler videolarımızı raporlar üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı e, raporlar veya bu olayda tabii o dönemde kaza kırımları hazırlayan ekip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün içerisindeydi ve gerçekten Sivil Havacılık'la ilgili de çok hassas noktalara, eksikliklere dikkat çekmişti. İyi bir rapordu benim okuduğum bu rapor. E, bu raporlarla ilgili bizler haber yapıyoruz. Diğer konu işte yok bu, bu suikasti başka bir şeydi dediğiniz zaman bu konu emniyetin konularına giriyor. Ve bu konularla da ilgili epey araştırma yapıldı ve sonuçta bu herhangi bir işte suikast mü düzenlendi, bunlarla ilgili bir spekülasyon var mı gibi konularda emniyetten herhangi bir şekilde, istihbarattan herhangi bir şekilde böyle bir şey yapılmıştır diye bir bilgi gelmedi. Şimdi bu olaylarla ilgili, Yanlış bilgileri yayabilmek çok kolay. İşte ben bu videonun başlığını öldürülen fizikçilerimiz derim. İşte Türkiye'nin bor teknolojisine bilmem ne yapacaktı. CERN'deki parçacık deneyleriyle şunlar olacaktı falan dersiniz. Bu olayları bilmeyen insanlar açısından farklı bir yere doğru itersiniz. Ama sivil havacılık sektörü açısından, kaza kırım açısından baktığımız zaman bir pilotaj hatası kazanın sonucu ama buraya giderken İyi denetlenmemiş bir şirket, şirketin eğitim prosedürleri hakkındaki çok ciddi soru işaretleri, bakımla ilgili çok ciddi soru işaretleri, organizasyon yapısıyla şirketin yönetimiyle ilgili hatalar bu maddeleri koyduğunuz zaman yan yana zaten siz bu kazaya doğru giden taşları tabiri caizse döşemiş oluyorsunuz. National de zaman zaman kaza raporlarıyla ilgili güzel videolar hazırlanıyor. Bu videolarda da bakıyorsunuz, meraklılar için söylüyorum bunları, diğer tabii ki profesyonel çok daha iyi biliyor insanlar bunları. Bir kaza, işte uçağın kanadı koptu, uçak bundan dolayı düştü değil arkasında birçok neden dört tane 5 tane nedeni arka arkaya yazıyorsunuz üst üste geliyor bunlar ve sonrasında kaza meydana geliyor. Ne yazık ki bu açıdan da 2007'de 30 Kasım'da meydana gelen Atlasjet kazası da bu yere çok çok dikkat çekiyor. Ee, bu videoları yapıyoruz. Umarız Türk sivil havacılığı, herhangi bir kazaya, hiçbir uçağımız, hiçbir şirketimiz bulaşmaz, emniyetle yollarına devam ederler ama önemli olan, Kazalardan, raporlardan ders alabilmek, buradaki hataları irdelemek ve bir daha bu hataları yapmamak. Herkese emniyetli uçuşlar dilerken detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz Tolgozbek.com sitesinde. Bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Bizlere ulaştırmak istediğiniz soruları info@tolgozbek.com adresinden bizlere yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.